Balık Burcu'nun anlaştığı ve anlaşamadığı Burçlar Koç ve Balık Koç Burcu'nun dünyası sadedir. Bu özellik Balık Burcu'na çok ters gelebilir. Balık Burcu dans eder gibi bir yaşam hayal ederken sert ve suskun bir dünya ile karşılaşır. Koç Burcu üzüldüğü zaman ona elini uzatacak bir karakter değildir. İkisi de birbirlerinin dünyalarını algılayamazlar. Koç Burcu'nun hareketli yapısına Balık Burcu'nun eşlik etmesi zordur. Tüm çabalarına rağmen bu beraberliğin ömür boyu sürmesi beklenemez. Boğa ve balık. Başlarda her şey olması gerektiği gibi sıradan bir ilişki şeklinde devam eder. Sonra birbirlerine karşı nedensiz tepkiler göstermeye başlarlar. İmkansız olan bir şeyi neden başlattıklarını onlar da anlamaz. Kafalarında binlerce soru işareti içinde birbirlerine bay bay derken balık burcunun gözyaşları boğa burcunu geri döndüremez. Kızlar ve balık. Balık burcunun ışıltısı başlangıçta ikizler burcuna ilginç gelebilir. İkizler merakından dolayı hep arayış içindedir. Bir gün oltasına garip bir balık burcu uğrar. Onu ayıracak vakti yoktur. Her şeye rağmen onunla güzel günler geçirir. İkizler burcu bir dünya karakteridir. Balık burcu kendi dünyasının bir aşk kahramanıdır. Balık burcu istediği kadar çaba göstersin ikizler burcunu istediği gibi elinde tutamaz. İkizler yolculuk hazırlıklarına başlamıştır. Yengeç ve balık bu iki buç birbirlerine karşı hiç yabancılık çekmezler. Konuşmalar anlaşır yıldırım hızıyla birbirlerine kapıldıklarını anlarlar. Başkalarının dünyaları onlara yabancı gelir. Artık istedikleri aşka kavuşmuşlardır. Her konuda çok iyi anlaşan bu çiftin mutlulukları seyredilecek bir film derecesinde yaşanır. Kıskançlık krizleri olmasa her şey mükemmel olacaktır. Aslan ve Balık Muhteşem bir beraberlik yaşanır. Ancak her oyunun bir sonu vardır. Işıklar sona karanlık olur ve perde kapanır. Geriye şahane bir senaryo ve hep sahnede görmek istediğimiz kahramanlar kalır. Bu beraberliğin bitmesi gerekir. Bugünlerin hatırlanması yaşanmasından daha güzel olacaktır. Başak ve Balık Başak Burcu bilerek Balık Burcu'na aşık olmaz. Bu zı burçlar zıt karakterleridir. Balık Burcu dünyaya anne ve baba olmak için gelmiştir. Duygusallığı çok yoğun yaşar. Başak burcu iş dünyasında kariyer odaklanmıştır. Yaşanacak sonuç her ikisi için de hayal kırıklığı olacaktır. Terazi ve Balık, iki kuş dünyaya aşkı tanımak için gelmiştir. Birlikte aşkın her şeklini yaşarlar. Gözyaşları, vedalar, kavuşmalar ve romantizm fazlasıyla yaşanır. Bu beraberliğe kendilerini öylesine verirler ki hayatta başka insanların da olduğunu anladıklarında artık çok geç olur. Bu beraberlikte beklenen gelişme istenen sonucu vermeyecektir. Akrep ve Balık İkisinin de dünyası birbirlerinden çok farklıdır ve farklılığı da birbirlerinde görürler. Yalnız bu beraberlikte gözyaşı mutluluktan daha çoktur. Akrep burcu sert davranışlarından balık burcundan sebini alır. Ömür boyu inişli çıkışlı geçecek. Bu beraberlikte kimin haklı çıktığı önemli olmaz. Önemli olan konuşacak ve tartışacak çok zamanları olmasıdır. Yay ve balık Balık burcunun aşırı duygusallığı yay burcuna çok garip gelir. Yay akıl ve mantık burcudur. Balık burcunun duygusal bağımlılığı yay burcuna gereksiz gelir. Zaten hayatın içinde gereğinden fazla problem vardır. Balık burcu bir gün her şey mükemmel olacağına inanır ve zor günler başlar. Oğlak ve Balık İdeal bir çift olurlar. Herkes kendi görevinden memnundur. Oğlak burcu yaşamını iş hayatına göre hazırlar. Parasal konular hayatının bir parçasıdır. Oğlak burcunun amacı başarılı olmak, kendini kanıtlamak, kariyer yapmaktır. Balık burcu buna hiç itiraz etmez. Karşısındakini aradığı şey güvendir ve oğlak burcu ona en iyi şekilde bu güveni sağlar. Bu beraberlikle her şey yolunda gider. Duygular farklı olsa bile ama gittikleri yol aynıdır. Bu beraberlik ikisi de kabullenir. Zaman geçtikçe daha anlamlı bir sevgi olur. Kova ve balık Karşılıklı fiziksel çekim dışında fazla ortak yönleri yoktur. Kova burcunun yardımseverliği balık burcunun hoşuna gidebilir. Sonradan herkes kendi yaşamına döndüğünde, beraberliğin sıradanlığı ile birlikte ilişki cazibesini kaybeder. Özgürlükçü kova burcunu, balık burcunun derin aşkı bile yolundan alıkoyamaz. Balık ve balık. Kendi duygusal yaşamlarında boğulmadan yüzmeyi öğrenmek zorundadırlar. Zaten başka yolları da yoktur. Birbirlerinin dünyasını en iyi anlayan yine kendileri olacaktır. Yaşamı zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı düşünmelidirler. Zaman geçtikçe... Ortak paydaları en iyi şekilde bulacaklardır. Kıskançlıkla paylaşım birlikte güzel bir denge oluşturacaktır. Her şey ile yoğun ve derin bir beraberlik yaşanabilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Akrep Burcu'nun anlaştığı ve anlaşamadığı Burçlar. Akrep ve Koç. Akrep Burcu ve Koç Burcu birçok yönden birbirlerine benzerler. Birbirlerinin dikkatini çekerken aniden uzaklaşabilirler. Bu şekilde git gelirlerle geçecek bu beraberlik için sıkıntılı denebilir. Koç karşısındakine karşı sözlerini esirgemez ve sinirlendiği zaman hiçbir şeyi görmek istemez. Duygularında yalansız ve içtendir. Akrep Burcu'nun gizli ve esrarengiz davranışlarına tepki gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken bir beraberlik yaşanır. Akrep ve Boğa Boğa Burcu aynı Akrep Burcu gibi ihtiraslı ve ateşlidir. Her iki karakter duygularını istedikleri gibi karşılık vereceklerdir. Boğa sevdiği zaman tam sever, kıskançtır ve sahiplenir. Aralarındaki tek problem başkalarıyla olan sosyal ortamlarda ortaya çıkar. İki burç aynı karakter özelliklerine sahiptir. Bu evlilik özel bir beraberlik şeklinde devam edebilir. Akrep ve İkizler Akrep burcu İkizler burcunu beğenir. Akrep burcunun sevimli ve aklı karşısındakini baştan çıkarır. Akıllı ve değişik kişilikleri sever. Akrep burcunun alışkanlıklarına olan düşkünlüğü İkizler burcunda yoktur. Sürekli hareket içinde ve sürekli değişkendir. İkizler Burcu'nun çekici ve parlak yönleri Akrep Burcu'nu etkilese de daha sonra onu sınırlendirir. Zaman içerisinde ona kapıldığı için kendisini suçlayabilir. Akrep ve Yengeç Akrep Burcu'nun uyum içinde olacağı bir beraberlik yaşanabilir. Akrep Burcu, Yengeç Burcu'nun romantik ve duygusal davranışlarından etkilenir. Akrep Burcu'nun karşısında kıskanç ve hassas sezgileri güçlü bir kişi duruyor ve ona elini uzatmış halde bekliyor. Birbirlerini sürekli denetlemez ve kıskançlıklarına engel olabilirlerse kesinlikle ömür boyu sürecek bir beraberlik yaşanabilir. Akrep ve Aslan Bu iki burç birbirlerinin etkisinde kalırlar. Aslan burcu kaybetmeyi sevmez. Akrep burcunu gördüğü zaman istediği kişinin o olacağından emin olur. İkisi de üstün yeteneklere sahiptir. Akrep burcunun gururlu bir aslan burcunu esir alması kolay olmaz. Krallara layık bir beraberlik yaşayabilirler. Ancak etraftaki kişilerin olumsuz düşüncelerine kulak vermemelidirler. Akrep ve Başak Başak Burcu dostluğa çok önem verir. Bu nedenle anlaşılması zor olmayacaktır. Başak Burcu'nun mantıklı yapısı onu şaşırtırken duygusal olarak ona çekildiğini hisseder. Başak Burcu hayatını planlı ve programlı hale getirir. Akrep Burcu'nun adına mantıklı kararlarıdır. Tüm hayatının planlarını yüklenebilir. Bu beraberlik geleneksel ve özel bir durum alabilir. Akrep terazi Farklı bir beraberlik yaşanır. Terazi tam bir aşk burcudur. Akrep burcu onun zarıklığı ve karizmasından hemen etkilenir. Terazi burcunun değişik bir tarz hayatı vardır. Akrep burcu yaşamın keyfini onunla beraber çıkarabilir ve kendisine onunla bir beraberlik kurabilir. Akrep ve Akrep Akrep burcu hayatının partnerini ararken karşısına çıkan ve her yönden ona benzeyen bu insana olumsuz cevap vermeyi aklından bile geçirmek istemez. Aşkı en güzel yaşayacakları bir beraberlik olabilir. Eğer... Karşılıklı kıskançlıklarına esir olmazlarsa ömür boyu sürecek bir evlilik yaşanabilir. Akrep veya Akrep burcunun kafası karışabilir. Kendisine asla benzemeyen farklı bir kişi karşısında ne yapacağına karar veremez. Yay burcu alımlı, çekici ve bağımsız tavırlarıyla bir anda akrep burcunun başını döndürebilir. Akıllı ve pratiktir. Yay burcu akrep burcu kadar aşırı romantik ve duygusal değildir. Hissetmediği davranışlar için karşısındakine hiçbir söz vermez. Bir gün Akrep Burcu'nu kırabilir ve uzaklaşabilir. Akrep ve Oğlak Bu iki buş birbirlerini gördükleri zaman aşkın içine düşeceklerdir. Oğlak Burcu nadide ve sıra dışı bir beraberliğin hasreti içinde Akrep Burcu'na yaklaşırken Akrep hep düşlerini kurduğu bir aşkın kolları arasında yaşadığına inanamaz. Mantık konusunda birbirleriyle yarışırlar. Fakat işin içine duygular girdiği zaman her şey değişir. Akrep Burcu'nun ilgisi Oğlak Burcu'nun hissetmesi zordur. Farklı bir evlilik yaşanacaktır. Akrep ve Kova Akrep Burcu'nun özgürlük duygusu bu denli yoğun olan Kova Burcu ile anlaşması kolay değildir. Kova Burcu zeki olmasına rağmen kendi bildiğinden vazgeçmez. Aşk geniş boyutlarda yaşar ve hiç kimseye hesap vermek istemez. Özgürce para harcamayı sevdiği için Akrep Burcu'nun tutumlu karakteri karşısında tepkisini gösterir. Aralarındaki kavgalar bitmeyeceği için bu beraberlik asla ömür boyu devam etmez. Akrep ve Balık bu beraberlik uzun süre yaşanabilir. Balık burcunun duygulu, hassas ve narin yapısı ile akrep burcunun büyük aşkı güzel bir birliktelik oluşturur. Akrep burcu tutumlu, balık burcu ise savurgandır. İkisi de paraya farklı bir görüşte bakar. Uzun soluklu bir beraberlik için ortak birçok özellikleri vardır. Bu beraberliğin, bu evliliğin olumlu özellikleri ikisini de etkiler diyebiliriz sayın arkadaşlar. Boğa burcunun anlaştığı burçlar. Oğlak ve boğa. Bu iki buç bir araya geldiklerinde biriken para sorun yaratır. Kredi kartı limitleri zirveye çıkar. Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyen bu birliktelik sosyal ortamda kendilerini olabilecek en güzel şekilde takdim ederler. Kariyerleri artar. Başarıları kurdukları beraberlikte herkesin takdirini alır. Hayata gerçekte gözlerle bakan, hemen havlu atmayan, kararlı tavırlarını koruyan bu beraberlik mükemmel iş yapar. Başak ve Boğa Başak burcu, Boğa burcunun tersine daha enerjiktir. Ancak enerjisini boşa harcamayı da sever. Uzun süre temizlik yapar. Ev her yer her yerde günlerce kalır. Bir türlü her şeyi yerli yerine koyamaz. Boğa burcu harekete geçmek için kararsızlık yaşar ama başladığı bir şeyi bitirmeden asla bırakmaz. Bu iki burç beraber olunca birbirlerinin eksiklerini tamamlayıp harika bir parça olurlar. Boğa bereketini ve iş bitiriciliğini gösterir. Ancak burcu da... Başak, ancak e, Başak Burcu da enerjisini koyar ortaya ve böylece iki akılcı buç bir araya geldiğinde ayakları yere basan birliktelik bir ortaya çıkar. Balık ve Boğa Bu iki buç aslında sanatla ilgilidir. Balık Burcu'nun hayal gücü Boğa Burcu'nun estetik algısıyla birleşince mükemmel olabilir. Boğa her zaman maddecidir. Sanatı olan düşkünlüğüne rağmen hayal gücünü mantığıyla engelliyor olması kendi kendini kısıtlamasına neden olur. Balık Burcu tam da burada devreye girer. Yengeç ve Boğa. Boğa burcu şefkatlidir. Partnerinin duygularına değil, dokunuşuna, sözcüklerine, davranışlarına önem verir. Yengeç ile Boğa burçları birlikte güven temelli harika bir ilişki oluşturabilir. Duygularını ikinci plana atan ancak şefkatle sevmeyi ve sevilmeyi arzulayan Boğa'nın Yengeç burcuyla mutlu olmaması imkansızdır. Yengeç karşısındakine ait olmak ister. Boğa burcu da sahip olmak ister. Hal böyle olunca da bu ikili arasında harika bir birliktelik meydana gelir. Akrep ve Boğa. Bu iki burcun yaşamda en çok önemsediği duygu güvendir. Şüphenin karanlığına kolay düşerler, kıskançlığa kapılıverirler. Bu yüzden birbirlerini çok iyi anlarlar ve güven temelli harika ve destansı bir ilişki kurabilirler. Böyle bir ilişki yaşanabilir.